Orus bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Kurtaracağım sizi. Eraini mi kurtardık bizi? Sıkla git burdan. Ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum be. Bir şey istiyor ama böyle değişik bir şey. Kardeş, kanıma bir sok. Efendim? E, Kardeşa da eini sok. Ağır oh, ham mısa? Ham mazası. Kimin hamıya sokuyorsun oğlum sen? He? Aspılla. Hey. Sıkı ah. git. Aman ne oldu? Baba. Babanın Emotion, emotion. Doğru kelime bu. Ya ne emotionu ya? Ben sabah saat 9'dan beri iki poçayla duruyorum hocam. Açtıktan çüküm düştü, tansiyon yön dağıtıyor. atıyor. lan suena ra? Metal eşya, cüzdan, yarak varsa çıkarın. Evet. Ne? Bir daha, baştan söyle. Telefon, He. cüzdan, evet. metal eşya, yarak varsa çıkarın sonra gelin. Vallahi yarak diyor ya. Evet, hmm. yarak varsa çıkarın. Var tabii oğlum. Çıkar. 72 yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarın ondan. Çıkarayım. Saçmalama dede saçmalama. Yarak var mı diyorsun üzerinize yarak varsa? Yarak bizde silah demeydi. Oh, my God.